mesajın var mı? mesajım var. Ee, lütfen sağlığımız için evde kal Türkiye. <gülüyor> oradan <gülüyor> değil. Oradan değil. <gülüyor> Or oradan, oradan değil. 8.47 Ben de salfalarımın sadece bir mesaj var. Bana yukarı çok hafif öptüm görüşürüz diye mesaj geldi? Bravo. Bravo. Kaç tane attın? Bir, bir tane. Kaç tane? bir Eserleri bulan savaşçı bile olduğu. Bir <gülüyor> değil. Çok basit. eserleri geçerse dünyanın sonu gelebilir. Bir. İki. İki. Bravo. Oh. Uoo. Beşti. Beşti. Korona sebebiyle değiz. Ben. E evdeyken boş durmadım. Evet. Ee, toplam 8 günde 18 tane test çözdüm. Bakalım. Aç bakalım. Neler yaptın başka? Mesela bu. Evet. Bu. Bu. Bu. Her gün kaç bu. tane çözüyorsun? Her gün çözdüm. Iı, Evet. Başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Güzel geçiyor değil mi? Evet. Mesela... Iı, Çocukla olmasa da... Kıyıktan da etkinlikler yapıyorum. Tamam. Nadiren de olsa... Kıyıktan ıı, resim çiziyorum. Hı. Veya... Iı, ıı, son, resim çiziyorum. Veya e, kağıttan başka şeyler yapıyorum. Sonra... E, bakıyorum. Evet. <gülüyor> Kendini bilgilendiriyorsun. Evet. Sonra... E, topu oynuyorsun. Top oynuyorum. Spor evet. yapıyorum. E, sonra e, deneylere bakıyorum arada sırada. Tamam. Sonra... Birazcık da bilgisayarımla oynuyorum. Evet. Veya vakit geçiriyorum. Basketbol oynuyoruz. Tamam. Veya farklı etkinlikler yapıyoruz. Hı hı. Güzel geçti. 4 tane test çözüyorum. Tamam. Başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Bir tane kitap bitirdim. Evet. Şimdi ikinci kitaptayım. Evet. Bu da bitecek. Tamam. Bindik, bunun özetini de yazdım. Tamam. Çok güzel. Başka neler yapıyorsun evde?